Evet sevgili izleyiciler devam ediyoruz. Masamızın başındayız. Uzman konuklarımızla sağlığımıza dair sohbetler yapıyoruz. Mutfakta yemeklerimiz pişerken konuğumuz gastroenteroloji uzmanı Profesör Doktor Orhan Tarçın. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Nasılsınız görmeyeli? Teşekkürler iyiyim sizleri sormalı. Çok iyiyiz teşekkür ederiz. Şimdi tabii ki gastroenteroloji deyince hep bağırsaklarımızı konuşuyoruz sizinle. İkinci evet. beynimiz bağırsağımız diye de son yıllarda sık sık Söyleniyor. Tabii tabii kesinlikle ama bağırsak o kadar özel bir yapı hmm. ki yani uzun süre üstünde durulmayan bir organda ama son yıllarda hem bağırsağın kendi sinir sistemi hem de bağırsağın içinde olan 1,5-2 kilogramlık o bakteri kümesinin e, beyinle olan etkileşimleri çok ön plana çıkardı bağırsağın. Tabii bağırsağın kendine ait bir sinir sistemi var ama e, sadece belli hareketleri yapabilmek için. Evet tuvalet alışkanlıklarının da mutlulukla bir ilişkisi olduğu da artık bilimsel olarak da kanıtlandı. E, i̇şin açıkçası evet bir beyinle bağırsaklar arasında kişinin modu ile, ile bir bağlantı var. Evet. Biz bugün polipleri konuşacağız. Evet. Ee, bazen e, bende de varmış deyip geçiştirilen ama bağırsak sağlığı için son derece önemli olan polipler. Evet. Ee, sadece bağırsakta değil aslında değil mi? Polipler midede de yine görülebiliyor. Tabii midede yemek borusunda Hı -hı. olabilir, kadın o, genital sistemde organlarında olabilir, rahimde olabilir, bir yerde olabilir. Aslında Nedir polip? Polip, polip demek... Ee, i̇ç organların boşluğuna doğru büyüyen küçük kitle lezyonları olarak tarif ederdik biz bunu. Hı. Örneğin kalın bağırsak polibi demek kalın bağırsağın iç kısmına doğru büyüyen kabarıklık yapan kitle lezyonu veya e, kitle diye tarif ederdik. Ama son zamanlarda şunun farkına vardık özellikle son 7-8 senedir bağırsağın içine doğru kabarıklık yapmıyor yan yayılıyor sadece özel ışıkla boyamalarla falan. ...tespit edebiliyorsunuz. Yani bir hücre bölünmesi oluyor... ...ortaya doğru kabarıklık oluşturmuyor... ...böyle fındık gibi, ceviz gibi... ...veya başka bir kitle gibi... Hı hı. ...ama yatay yayılıyor... İşte bunları tespit edebilmek çok zordu ama artık bunları da tespit edebiliyoruz. Onlar da polip sınıfında ama yatay polip diyoruz onlara. Evet ve galiba hasta e, herhangi bir şikayette de bulunmuyor bir süre. Hiçbir şikayeti yok. Hatta hiçbir zaman hiçbir mı? Hiçbir şikayeti yok. Çok büyüdüğü zaman var ancak. Örneğin et beni gibidir zaten bu polipler. Bakın orada Hı. görüyoruz bu 2 milimetrelik bir polip. Şimdi biz buna özel ışıklarla boyama yapınca kromo diyoruz biz buna. Bunun kanserojen olduğunu farkına vardık. İşte bunu çok derin çıkartırsanız hastayı kurtarmışsınız olursunuz. Bakın zor görülebilen bir yapı. 2 milimetrelik. İşte bunlar bile artık görülüyor, çıkartılıyor ve hastayı kurtarmış oluyorsunuz. O yüzden galiba düzenli kolonoskopi burada çok önemli. Tabii. Yani bu polip hiçbir şekilde şikayet Yaratmaz. Ama siz 45 yaşından sonra diyoruz şu anda tarama yaparsanız bireyleri bunu yakalayabilirsiniz. Tarama yapmadığınız zaman bu birkaç sene sonra büyüyecek zaten yüzeyinden belli bu kötü huylu ve hasta da artık geriye dönüşsüz bir olay başlatacak. Biz onun için bu şikayet vermeyen polipleri yakalamak için bakın şurada hiçbir şey yok aslında hı hı. polip gözükmüyor ama bunu ancak büyüterek başka yollarla görebiliyorsunuz. Onun için biz diyoruz ki mutlaka tarama yaptırın, mutlaka 45 yaşında kolonoskopilerinizi yaptırın. Çünkü taramayla engellenebilen iki kanser var. Bir tanesi kadın ve erkeklerde kalın bağırsak kanseri, diğeri de kadınlarda rahim ağzı kanseri. Bunları taramayla siz yakalayabiliyorsunuz. Evet, 45 yaşından sonra yılda bir kez ee, kolonoskopi. Aslında ne? şöyle, 45 yaşında ilk kolonoskopi yapılıyor. Eğer ki böyle polipler çıkarsa bakın buradaki de çok ileri bir polip yüzey yapısından hmm. da belli. Bunun yanında iki tane daha var. İşte bunu siz 45 yaşından sonra normalde 5 yılda bir kontrol ediyoruz ya bunu 5 yılda bir kontrol etmiyoruz. Çünkü yanında iki tane daha var. Onun sıklığını ilk girdik kolonoskopide ortamı gördük. Kaç polip var veya durum nedir? Eğer ki e, tehlikeli durumlar varsa 3 yılda bir kontrol ediyoruz. Hmm. Bazen 1 yıl sonra ya da 3-6 ay sonra kontrol ediyoruz. Evet o yüzden yine doktorun dediğiyle e, Tabii, hareket buna edecek. Indeks konu. Hiçbir şey bulamazsanız 45-50-55-60 diye gidebilirsiniz. Evet e, kimlerde oluşur peki? Polip herkeste olur diye bir şey yok herhalde değil mi? E, ne sebep oluyor buna? Evet, herkeste oluşmuyor ama birkaç faktör var oluşmasında etken olan. Bir tanesi yaş. Yaş ilerledikçe polip hmm. görülme sıklığı artıyor. Örneğin 50 yaşından sonra bireylerde %25 civarında polip gözüküyor. 60 yaşından sonra %40 Şimdi peki hepsi kansere dönüyor mu? Yok. 50 yaşından sonra kalın bağırsak kanserini yaklaşık olarak biz %5 oranında görüyoruz. Yani bu binada bulunan 20 kişiden birisi... Kalın bağırsak kanserine yakalanacak. Onun için bu polipleri önceden görüp çıkartmak. Bakın şurada mesela gözüküyor. Hiçbir şey gözükmüyor burada değil mi? Biraz evvel bahsettik ya. Buna özel ışıklandırma yapınca küçük bir şey gördük. Aslında burada kalın bağırsak kanseri var. Normal endoskop görmüyordu. Ancak ileri düzey ışıklandırmalar ve lazer benzeri ışıklarla boyamalarla kalın bağırsak kanserini gördük. İşte bunu... Üçüncü katmandan enjeksiyon yapıyorsunuz, yükseltiyorsunuz endoskopik olarak. Bunu çıkartıyorsunuz, hasta kurtulmuş oluyor. Yani bir anlamda hayatını kurtarıyorsunuz. Hem orada e, tetkik yaparcasına görüntüleme yapıyorsunuz, o sırada da hemen onu... Çıkartıyorsunuz, çıkartıyorsunuz aynı anda. Bu tabii Hı -hı. çok büyük bir olay. Onun için korkmamak lazım. O an karar Ama... veriyorsunuz ya. Yani. Tabii tabii. Yüzey yapısına bakarak iyi mi kötü mü anlayabiliyoruz. Bu yeni sistemlerle anlayabiliyoruz. Evet. Bu yeni evet. sistemler tabii çok daha özellikli. Ben ileride 10-15 sene sonra herkesin bunları kullanacağını düşünüyorum. Gerçekten çok faydalı. Evet, çünkü kolonoskopi'den sonra bunları bunları tespit ettik, sizde dedikten sonra yine yapılacak olan işlem yine kolonoskopik bir girişim oluyor, değil mi? Tabii, arkasında. kolonoskopi'de poliği gördünüz, o seansta almadınız, o zaman bir daha hastanın temizlenip gelip tekrar aldırması lazım. Biz o seansta alamıyorsak oraya küçük bir boyama yapıyoruz ki bir daha kolay bulunsun diye. Evet, yerini tespit ediyorsunuz. Tabii. Peki yaş çok önemli dediniz. Yaş, ee, evet, erkek yaş. kadın ayrımı var mı poliplerde? Ee, şimdi. Yani işin açıkçası her ikisinde de oldukça sık gözüküyor ama burada bazı risk faktörleri var. Özellikle yaş birinci sırada. ikincisi e, genetik faktörler. Eğer ki bir kişinin ailesinde yaygın kansere dönebilecek polipler varsa veya bir kişinin ailesinde kalın bağırsak kanseri varsa o zaman yüzde %25 ihtimalle başka birisinde birinci derece akrabalarında olma ihtimali var. Hmm. Yüzde %25 çok büyük bir oran. Yani kalın bağırsak kanserinin %25'i ailevi geçiş gösterir. %5'i de genetik faktörlerdir. Onlarda özel e, polip sendromları vardır, genetik geçişli olur. Ama başka şeyler de var, coğrafi faktörler. Hmm. Amerika'da sık, Japonya'da nadir. Ama Japonları alıp Amerika'ya götürdüğünüz zaman hem oradaki hava, ışık koşulları, beslenme. coğrafi, kaya vesaire orada olanlar hem de beslenme etkiliyor. Ve Amerika'ya götürülen Japonlar'da da kolon kanserinde artış gözlenmiş. O zaman genetikli yaşam şartları. Genetik var, yaşam şartları ama tabii ki diyet önemli burada. Amerika, hmm. Japonya'daki diyetle Amerika'daki diyet aynı değil ama evet. e, bir de yani Amerika'nın havası da farklı, suyu da farklı. Oradaki diğer bazı coğrafi etkenler onlar da farklı hmm. tabii bazı e, pişirme yöntemleri de tabii ki Hah, çok önemli. Ben de Japon Amerika deyince şimdi aklıma o Japonların işte haşlayarak genelde sebzeyi ve pirinci evet. tüketmeleri geldi. Beslenme ne kadar önemli bağırsak sağlığında? Evet yani e, özellikle yaş ve genetik aile faktörlerden sonra, coğrafi faktörlerden sonra etkili olan beslenme. Hmm. Beslenmede burada eğer ki kişi batı tipi besleniyorsa kalın bağırsak polipleri ve kanserinin görülme sıklığı daha fazla. Batı tipi beslenme demek de biliyorsunuz hamburger, pizza gibi Hı -hı. beslenme şekilleri. Yani yüksek hem et yoğunluğu var burada hem de karbonhidrat miktarı da yüksek. E, doymamış yağlar da var orada. E, doymuş yağlar da var. Zararlı birçok madde de var. Sonuç olarak e, batı tipi beslenme kalın bağırsak kanseri için bir risk faktörüdür. Ve diyoruz ki biz e, yani özellikle kırmızı etten uzak durmak lazım. Kırmızı eti eğer ki pişirecekseniz bile haşlama veya fırında veya diğer yöntemlerle e, mutlaka pişirin hmm. diyoruz. E, alkol alımı bir risk faktörü. Hmm. Yani alkol alımı orta derece olduğu zaman bile yüzde yirmi üç kalın bağırsak polip ve kanserini arttırıyor. Sigara içimi kalın bağırsak kanserini yine arttıran faktörlerden teki. İlginç olaraktan hmm. böyle bizim kanserlandırıcı olarak kullandığımız bazı ilaçlarda özellikle hmm. kalp hastalıklarında veririz ya onlar da azaltıyor. Aman burada dersi, ama yanlış kanserine. bir mesaj alınmasın değil mi? A, a, doktorunuzun Bizim başlaması lazım ona. <gülüyor> Olur var, çünkü. Ben de kan sulandırıcının şu tipini Tabii. alayım diye bir şey. Tabii noktada. ben kilo vereyim deyip tiroid hormonlarını çok çalıştıran ilaçların bile alındığını duyuyoruz. Ee, Tabii Gençlere yani bu ilaçlar arasında. doktor tavsiyesi olmadan e, kullanılmaz. E, ben polibim azaltayım derken bu sefer midede kanama yaratır bunlar. Evet. E, bu masada tabii sağlıkla ilgili her ne konuşursak konuşalım. Beslenmeye mutlaka ucu dokunuyor ve her zaman da Akdeniz tipi beslenmeyi öneriyor Bunu uzmanlarımız. Kesinlikle tabii Yine Akdeniz tipi. Yine Akdeniz tipi en makul olanı herhalde değil mi? E, tabii yani Akdeniz tipi beslenme kalın bağırsak kanserini azaltıyor. Çünkü içinde bol miktarda lif var, posa var. Yani evet. ıspanak, pırasa, lahana. Enginar, Hı -hı. Bunlar bir de baklagiller özellikle mercimek, bezelye, nohut bunlar bol lif içeriyor. Bunlar kalın bağırsak gidince de kutoksik maddeleri bağlıyor, kendi üzerine çekiyor lifler Hı -hı. ve bunlar atılıp gidiyor. Ee, aynı zamanda tabii kalın bağırsak hareketlerini de arttırdığı için zararlı maddeler bağırsakta çok kalmamış oluyor. O da önemli Akdeniz diyetinde tabii zeytinyağı da var, yine omega Hı -hı. içler var, ee, balık var ee, tabii bunun yanında. Şimdi kanser en korkulan kısmı tabii. Poliplerin evet. kansere dönüşmesi. Her polip kansere dönüşür mü? Ee, dönüşmez. Poliplerin aslında az bir kısmı dönüşür. Ama biz bütün polipleri aynı kefeye koymuyoruz. Öncelikle bakıyoruz. Endoskopik olarak gördüğümüz zaman inceliyoruz bunları. Bir büyüklüğü nedir? Bir üzerinde üzerindeyse bu bir problemdir. Hmm. Bir santimetre'nin üstüne çıktığı zaman. Bir de yüksek dereceli e, high grade displezi deriz. Bir bozulma varsa riskli polipleri bu da. Hmm. Evet. Bir de yatay polipler vardır. Bunların üstü düz olanları vardır. Hı -hı. Onlar da risklidir. Başka bir şey sayısı üçten fazlaysa bu da bir risktir. Eğer oh. bunlar varsa zaten ileri polipler, advanced polipler diyoruz. Bunları çok etkili bir şekilde çıkartmak lazım geriye bir hücre bile kalmadan. Bu da başarılı bir şekilde yapılıyor. Evet yani poliplerin bir kısmı hiç kansere dönmez biz onlara non neoplastik deriz kansere dönmeyen bizi hı hı. kansere dönenler ilgilendiriyor İşte o kansere dönen grubun da iki tipi var bir klasik grup var klasik grupta da böyle isimler var tübüler tübüler villöz, villöz. <gülüyor> bunlar sona doğru gittikçe daha çok kansere dönüşüyor örneğin bu villöz dediğimiz grup. 2 santimetrenin ise içinde %50 kanser vardır ve biz onları çok özel bir şekilde çıkartırız. Ama testeri dişli olan grubun kansere dönme oranı %11'dir. Daha düşüktür ama onlar da şeffaftır, zor görülür. Ee, ama çıkartıldığı zaman gerçekten çok başarılı bir şekilde kalın bağırsak kanser riskini ortadan kaldırıyorsunuz. Evet, kalın bağırsak deyince <gülüyor> hocam ee, hiç belirti vermiyor dediğiniz ya polikler. Evet. Ama mesela kanlı dışkılama ya da karın e, ağrısı buyurun kesinlikle. Evet. siz alın buradan devam edin. <gülüyor> Şimdi şu var. Hani küçük polipler hani biraz evvel gösterdik <gülüyor> 2 milimetrelik hiçbir belirti bulgu vermiyor ama büyüdüğü zaman 1 2 cm boyuta gelince o zaman bu üstünü kaplayan tabii damar ağında bir zayıflama olacaktır ve kişide kansızlık olmaya başlayacaktır. Özellikle erkeklerde belli bir yaştan sonra veya menopoza bir girmiş kadınlarda, bayanlarda bu şekilde bir kanda düşme varsa kalın varsa kanseri için büyük risk vardır. Hmm. Evet kansızlık yapar, kanama olur. Bir de kanama çok olursa gizli gizli kanamaz. Az kanarsa demir eksikliği ve kansızlık olur ama çok kanarsa o zaman dışkıda kırmızı kan görürsünüz. Kırmızı kan bir alarmdır aslında. Evet. Ama kırmızı kan görüldükten sonra geç kalınmış. ...olunabilir. Kırmızı kan göründüğü kolonoskopiye gideyim diye bir şey yok. Çok evet, daha öncesinde evet. yapmak lazım. Hı hı. Ee, tabii bir de çok ileriye yayılmışsa sayısı çok fazla, polipler çok büyükse bağırsak tıkanıklığına bile yol açılabilir... Ama oldukça nadir bir durumdur. Evet, Yani hani hiçbir belirtim yok. Sadece kontrole gidersem bu yakalanabilir diye. İlla 45'i beklemek gerekmiyor. Belirtiler de dediğiniz gibi <gülüyor> ilerlemiş belirtiler olabilir. Tabii yani eğer ki 45 yaşından önce şikayetiniz varsa doğrudan doktorunuz kolonoskopi yapılacaktır. Zaten 45 tarama yaşı diyoruz. Sağlık Bakanlığı bu şekilde çıkartmıştır belli bir ortalamayı Hı -hı. bulmak için Hı -hı. ama. Tabii 42, 43, 41 yaşında da görülebilir. %3 oranında az bir oran değil. Yani hmm. siz aslında 45 yani 40 yaşında tarama yaparsınız. %3 daha fazla yakalarsınız. Hep Maalesef, deniliyor evet. hocam. 40'a kadar yaptığın, yaşadığın, yediğin, içtiğin, bankana attığın para gibi Evet. 40'tan sonra zaten ne mamografide 40 45 bütün taramalarda değil mi böyle bir limit gibi. Evet. E, 40'a kadar nasıl baktıysak bağırsağımıza sonucunu 42'de 43'te almaya başlıyoruz herhalde. Evet ama maalesef bir de var son zamanlarda e, kolonoskopik taramalar biraz daha öne çekilebilir diye düşünüyoruz. Bu yurt dışında da öyle. Çok umulmadık şekilde bu biz polipleri özellikle düz o şeffaf olanlar hmm. zor zor yakalananları çok genç yaşlarda görüyoruz. 22, 28, ya. Ya, 38 Ama kimse de o yaşta görüyoruz. gidip bir baktırayım demiyor kolonoskopi yaptırmıyor. Tabii. Risk faktörü varsa o durumda. Ailede kalın bağırsak kanseri var. Ailede polip var. Kötü bir yaşam şekli varsa, diyet kötüyse o zaman e, çok daha önce 40 demiyoruz veya 45 demiyoruz. Daha önce de tarama yapabiliyoruz. Ama şöyle bir şey var. Ailede bir kişide kalın bağırsak kanseri var. Birinci derece akraba. 45 yaş. Onun birinci derece akrabalarını 35 yaşında yapıyoruz. Hmm. Hiç 45 35 yaşında bir kişide kanser mi çıktı kalın bağırsakta O zaman diğer bireyleri 25 yaşında taramaya alıyoruz Evet yakınlar da o zaman yine e, Farkında ya olurlarsa Tabi tabi evet. yani bir kişide kalın bağırsak kanseri varsa O aile taramaya alınmalı mutlaka Evet, Peki şimdi e, Görüntüleme yöntemiyle yani Kolonoskopi yaparken fark ettiniz çıkardınız evet. İlla ki herkesde tekrar Meydana gelir mi tekrarlar mı Evet Evet maalesef %10. Hmm. Yani bir kere her olduysa... yıl %10 evet bir kere çıktığı zaman her yıl %10 oranında tekrarlama ihtimali vardır. Az buz bir oran değil ama şu var birkaç zaten hekiminiz kolonoskopi yaptıktan sonra gelen patoloji sonucuna da göz önüne alarak tekrarlayan kolonoskopilerde diğerlerini yakalayacaktır. Onun için o polip çıktıktan sonraki kolonoskopik takiplere mutlaka gitmek lazım. Çünkü alındı mı bir daha çıkmayacak diye bir şey yok. Her yıl tekrarlayabilir, giderek azalan bir miktarda mı, giderek azalır. Evet. Bu arada sevgili izleyiciler, TV4 Instagram adresine sorularınızı sorabilirsiniz. Profesör Doktor Orhan Tarçın, bağırsak sağlığımızla ilgili bizi bilgilendiriyor. Diğer konulara da yavaş yavaş geçeceğiz. Mesela son yıllarda mikrobiyatayı çok duyar olduk hocam. Evet. evet. Nedir mikrobiyata? Aslında bizim vücudumuzun bir parçasıdır o mikrobiyata. Hmm. Mikrobiyata bir canlının üzerinde yaşayan. Virüs, bakteri veya mantarlardır. Hayvan da olabilir, insan da. Tabii biz burada insanı ele alacağız. Bizim üzerimizde yaşayan bakteri, mantar ve virüsler var. Hmm. Cildimizde 200 gram bakteri. Onu yaşar. diyecektim. Şimdi biz Cilde. görmüyoruz ama şu elimizin üstünde var ince bir tabaka 200 gram. Düşünebiliyor musunuz? Bronşlarda var. Hmm. Kadın genital sisteminde Görüntüsü var. Bu, bu ha evet. Bakın burada yeşil olanlar dışkı, aradaki kırmızı olanlarda aslında bakteridir. Yani dışkının bir çoğunluğu gereken. bakteri. Evet. Bu e, evet bir simülatif bir resim. E, sonuçta e, şey e, burada bakterilerin miktarı tabii taşıyoruz ya biz bunları. Bu da bu da aynı şekilde dışkıyı sütmine Yuvarlak olanlar bir tip bakteri. Orada basit şeklinde olanlar, çomak şeklinde onlardan yine bakteri. Bu dışkıyı temsil eden bir resim. Dışkı aynen böyledir. Ara madde, arada bakteriler. Peki hangisi çok derseniz dışkının yüzde 85'i Bakterilerden, virüslerden oluşur. Hmm. Çok büyük bir oran. Yani 200 gram dışkı varsa %85'i bakteriler. Peki vücutta ne kadar var diye sorarsanız. Aslında biz bağırsakları ele alalım. Yani bronşlar, sinüs veya ağız onları geçelim. Bağırsakta 1,5-2 kilogram kadar bakteri var. 1,5-2 kilogram büyük bir oran. Yani vücut hmm. ağırlığımız 60 ise 2 kilogram bundan çıkartalım. Ve bu büyük bir organik ve genetik yüktür. 100 trilyon bakteri bulunur bağırsaklarımızda. İnsandaki hücre sayısı 10 trilyondur. Yani bizim kendi genetik Hücum materyalimizden 10 kat daha fazla bakteri var. Bunların genetik materyali de kendi genetik materyalimizden 35 bin kat fazladır. Yani bu bakteriler bizim hayatımızı etkiler. Salgıladıkları maddeler etkiler ama bunlara ihtiyacımız var. Çünkü bunların %85'i iyi bakterilerdir. Bunlar iyi bakteriler, kötü bakterilerin hastalık yaratmasına engel olurlar. Evet, onlara da ihtiyacımız var ve var. onları da beslememiz gerekiyor. Aynen, bunları değil mi? iyi bakterileri beslememiz gerekiyor. probiyotik, prebiyotik diye biz bir evet. yani iki terimle daha tanıştık. Evet. <gülüyor> Bugün şeyi yatırıyoruz masaya, bağırsak sağlığıyla ilgili terimleri. Evet. <gülüyor> e, bunlar da bakterilerin besini mi? Evet, hayatımıza girdi evet prebiyotikler. Bu iyi bakterilerin besini aslında. Hı -hı. Siz prebiyotiklerle beslenirseniz vücudunuzdaki iyi bakteri sayısını artırırsınız. Eğer ki kötü beslenirseniz, batı tipi beslenme kötü bakterilerin miktarını artırırsınız. Hmm. O zaman hastalıklar çıkar. Prebiyotik demek iyi bakterilerin besini ya. Acaba nedir bunlar? Hani bunlar aslında lifli gıdalardır prebiyotikler. Mesela de, mesela muzda vardır. Enginarda vardır. Elmada çok vardır. Hmm. Bir de son zamanlarda aman glutensiz besleneyim diye kestiğimiz tahıllar var ya aslında çok iyi prebiyotiklerdir. Evet. Yani iyi bakterileri besleyen gıdalardır. E, Gluten aslında ihtiyacımız var derken bunu kastediyoruz ediyor var, tabii, uzmanlar tabii. değil mi? Evet, ee, zaten glütensiz beslenmeye geçerseniz o zaman bol nişasta, bol karbonhidrat alırsınız. Bu sefer o zaman başka riskleriniz olur. Glütensiz beslenenlerde kalp damar hastalıkları çok daha sık görülüyor. Onun için hmm. gereksiz yere glütensiz beslenmemek gerekecek. Evet ve bizim ülkemizde Anadolu topraklarında da hem tahıl Hem işte yoğurt gibi bir kaynağımız var Olağanüstü bir şey Barsan yani ee, şeyi, Beton koruyucusu Öyle bir şey ki yoğurt yani ilk 1907 yılında Meşnikov isminde Nobel ödülü alan bir araştırmacı Bulgar köylülerin uzun yaşadığını fark etmiş. Ve yaptığı araştırmada daha köylerinde yoğurdu daha fazla yediklerini gözlemlemiş. Evet. Ve bunun da uzun yaşamalarının sebebi yoğurdun içindeki bakteriler diye açıklamış. 1965'te tekrar onaylandı. Evet, probiyotik bakteriler vardır yoğurdun içinde. Yani iyi huylu bakteriler. Ondan ne kadar çok alırsanız bağırsağınızdaki iyi bakterilerin sayısını o kadar çok arttırmış olursunuz. Evet sorularınızı gönderebilirsiniz sevgili izleyiciler. TV4 Instagram hesabımıza e, sağlığımız için e, mikrobiyatamızı da beslememiz gerektiğini öğrendik böylece. Bağırsak sağlığımız için diyet yaparken özellikle dikkat etmemiz gereken durumlar var mı? Evet kilo kontrolünü sağlamaya çalışırken aslında mineral vitamin e, fakirliği de yaşıyoruz birazcık farkında olmadan. Kalori evet. almayayım derken. Evet. E, o sırada tabii. Olumsuz etkilenebilir. Ee, tabii yani özellikle obezite, e, şimdi diyet yaparken burada obezite diyeti kastediliyor gördüğüm kadarıyla hmm. herhalde. Ama veya evet. normal yemek mi onu kastediyor. Ama obezite diyeti ise, obezite diyetlerinin hepsi tabii kısıtlayıcı diyetlerdir. Bazen bazı gıdaları daha eksik almak durumunda kalırsınız. O zaman mikrobiyata etkilenir. Çok ilginç. Beslenme, hani bağırsağımızda 2 kilogram bakteri var. Acaba hani bunun konfigürasyonu, yapısı çünkü bunların yaklaşık olarak 2000 türü vardır bağırsağımızda. 10 trilyon ama bunların iyi bakteri, kötü bakteri dedik ya. Hani beslenme bunları çok etkiler ama kaç günde etkiler? Mesela siz çok iyi beslenin. 3 günde bağırsak da probiyotik dediğimiz bakterilerin sayısı artar. Şimdi onun için diyet yaparken biz neye dikkat etmeliyiz? İyi bakterilerin sayısını arttıracağız. İyi bakterilerde nelerdir? Ee, bizim bildiğimiz belli bazı bakteri grubu var. Onları arttıracağız ama nasıl besleyeceğiz? Prebiyotiklerle. Bunlar da zaten ıspanak, akdeniz diyeti tabii. Ispanak, hmm. pırasa, lahana, yine enginar, karnabahar, brokoli, yine baklagiller var. Ee, Akdeniz diyetinde tabi e, balık var özellikle haftada evet. ilk kere. Zeytin ve zeytinyağı var. Beslenme şekli Akdeniz diyeti olursa o zaman bu bağırsaktaki bakterilerimizi, iyi bakterilerimizi arttırabiliriz. Evet. Ee, devam edelim o zaman. Devam edelim mi De edelim. Hocam? sorularımız hocam? Var sorularımız buyurun gelsin sorumuz. Ee, bağırsak hastalıkları kan tahliyinde çıkar mı? İşin açıkçası bağırsak hastalıklarının ancak bir kısmı kan tahliyinde çıkar. Aynen. Koloskopiden safhı... kaçış yok aslında. Yok tabii yani erken safhalara atlamış olursunuz. Kana yansıdığı zaman zaten çoğu zaman e, sıkıntılı bir durum hmm. vardır artık ortada. Evet bütün o e, adını bile söylemek istemiyorum. Kanser hastalıklarında artık kan değerlerini düşünmeye başladığında o biraz daha bayağı yol kat etmiş anlamına mı geliyor? Tabii tabii yani o... Kan sızıntısı olmuştur. Kan miktarı hmm. düşer, demir miktarı düşer. İltihaplanma ortaya çıkmıştır. İltihabın belli bazı hmm. e, tetkikleri vardır. Onları yaparız. Kan düşer, diğer iltihabi markerlar artar, evet. Biz o zaman şüpheleniriz buna. Evet. Bir soru daha alalım. Sonra da size sağlıklı beslenmek için güzel e, önerilerimiz olacak. Psikolojik sebepler bağırsak sağlığımızı nasıl etkiler? Çok düşünmek ve stres, kabızlık problemi oluşturur mu? Evet. Psikojenik sebepler bağırsaklarımızı gerçekten etkiler. Çünkü zaten bağırsakların sinirlenmesi beyinden gelir. İki hmm. tane sinir vardır beyinde. Nervus vagus, 10. kafa çifti. Bunlar beyinden çıkar yemek borusunun hmm. öne arkasında inerek direkt bağırsaklara yayılır. Kişinin modunda veya psikolojik yapısında olan değişiklikler stres faktörleri de bağırsakların hareketlerini arttırabilir veya azaltabilir. Aslında hocam zaten herhangi bir sınava gireceğiz diyelim ya da bir görüşme yapacağız. Evet. Tuvalet ihtiyacımız olmaz mı? Yani, yani o beyin evet. nasıl bir programlıyorsa kendini o anda değil mi? Stres de heyecan. Hemen tuvalete çıkma ihtiyacı ortaya çıkıyor. Evet. İster küçük tuvalet ister büyük evet. tuvalet olsun. Hı -hı. Tabii yani stres etkiliyor ettiler. diyebiliriz. Direkt. Özellikle bir de huzursuz bağırsak hastalığı var. Veya irritable kolon hastalığı diye geçer. Hı -hı. Hı -hı. Huzursuz bağırsak hastalığı asıl sebebi e, psikojenik streslerdir. Yani organik bir sebep bulamazsanız zaten huzursuz bağırsak hastalığı dersiniz. Ve huzursuz bağırsak hastalığında tabii karında ağrı vardır. Ya kabızlık ya ishal vardır bir de dışkının şekli değiştir ya sertleştir ya yumuşar. Bunlar varsa bu strese bağlı bağırsak hastalığı dersiniz. Ama yine de küçük bir kan tetkikleri yaparız tabii ki. Evet. Peki şimdi aslında laf arasında konuşurken önerilerimiz oldu ama... Prebiyotik içeren gıdaları şöyle bir önerelim izleyicilerimize. Kuru baklagiller evet. dedi Orhan hocamız az önce Tabii. de zaten. Özellikle mercimek mesela %13 Hı -hı. lif içerir. Muz hem eriyen hem erimeyen lifler vardır. Elma çok faydalıdır. Ülkemizde çok bulunur. Mutlaka elmayı hiç şimal evet. etmemek lazım. Enginar dedik. Soğan. Patates var ve sarımsak var burada. Hani bunları kullanmaktan evet. bazen kaçınırız. Ya. Yok soğan da çok faydalıdır bağırsak bakterileri için. Sarımsak da yine yer elması. Lahana hatta lahanın, beyaz lahana'nın turşusu tam tahıllar zaten biraz evvel konuştuk ve kuş konmaz. Bol miktarda prebiyotik madde içerirler. Evet ee, yani mesela haftada bir gün tüketmek bile bağırsağımıza iyi gelir mi? Aslında bakarsanız bunları e, her, her gün. gün en az bir öğün veya iki öğün tüketmeniz her gün gerekiyor. Ya da öğün Tabii tüketmemiz yani tencere için. yemeğiyle e, biz bunları almak durumundayız. Hani normal beslenme şekli zaten Akdeniz diyeti ve tencere yemeği olaraktan. Bu Sonra fırında Kesinlikle. olacak, sonra ızgara, sonra kızartma. Kızartmayı en sona saklıyoruz ay, ayda yılda bir. Ay, evet hocam, <gülüyor> e, geçenlerde öyle bir bilgiye rastladım. Kızartma, sigara kadar... Neredeyse eşitlemişler neredeyse yani çok çok çok zararlıymış biliyorduk zaten evet, ama evet. hani yine de bir kızar, balığı kızartırız patatesi kızartırız. Ee, vücuttaki inflamasyon ya da iltihaplanma seviyesini arttırır gizli bir iltihaplanma vardır ne kadar artarsa hmm. özellikle obezitede bu vardır mesela şeker hastalarında da bu vardır hafif iltihaplanma vardır. Hmm. Ee, yani sonuçta kızartmadan uzak durmak lazım. Ayda bir kere diyoruz ama şimdi nereye çıksak dışarıda her şey kızartma yok bundan uzak durmak evet. lazım. Bir de hep aynı yağda kızartılması bir dezavantaj. Evet. Ev evet. yemeği yapan yerlerin mutlaka sayısının artması gerekecek. Evet inşallah da öyle olur daha i̇nşallah çok görürüz. Tabii. Peki probiyotiklerden zengin yiyeceklerimiz neler? Hatırlatmış olalım artık biliyoruz hepimiz kefir, evet. yoğurt, boza tam evet. mevsimi yani, tarhana. Evet. Değil mi? Tarhanasız kış olmaz. Evet. Ee, yazın bile. Yani her zaman seçeneği, yani tarhana zaman. çok iyi bir e, probiyotik kaynağı. Tabii şalgam var burada. Bir de lahana turşusu. Yani bunların hepsi e, çok iyi bir probiyotik yani iyi bakterilerin kaynağıdır. Şu kefir Olağanüstü. Peki normal yoğurt isterseniz onu konuşabilirsiniz. Hmm. Normal yoğurttaki probiyotik bakteri sayısı yeterli mi diye sorarsanız evet, yani... aslında çok yeterli değil. Öyle mi? Onun için hani yoğurdu genelde evde yapıyoruz ya gerçekten probiyotik olması için böyle gramında 6 milyondan fazla bakterinin olması lazım. Bunu sağlamakta zor oluyor. Onun için e, ek katkı yapılıyor. Bazı iki tane bakteri ekleniyor yoğurtlara. İşte o zaman probiyotikli yoğurt oluyor. Onları tercih etmemiz lazım veya evde mayalarken mayayı probiyotikli bir yoğurtlardan yapmak gerekecek. Hmm. Ee, yani ama kefir kefir muhteşem. Ama ya, kefir de, tat olarak herkese hitap etmiyor ya. İçine e, böyle acı bir geliyor. ayran gibi, ekşi ayran gibi gelir ama zamanla evet. alışılır. Tabii kefirin içindeki bakteriler. E, Probiyotik bakteriler, iyi huylu bakteriler çok fazladır. Sadece evde yapımını tutturmak biraz zordur. Onu biraz dışarıdan temin etmekte fayda var. Evet. Ee, son olarak... Az önce tam e, bazı ilaçların bağırsak sağlığına e, yine iyi gelebileceğini konuşurken evet. e, sık antibiyotik kullandığımız dönemler oluyor. Maalesef artık bilinç arttı çok şükür. Reçetesiz evet. antibiyotik alamıyor ama bir şekilde alınıyor antibiyotikler. E, viral e, olsun olmasın hemen antibiyotiğe başvuruyoruz ama bağırsak sağlığını çok etkileyen bir ilaç tabii, grubu. Tabii. Bir antibiyotik tedavisi aldığınız zaman bağırsaklar 3 ay kendine gelemez. Evet. Bize hep sorarlar probiyotik kapsülü ne zaman alalım deriz Antibiyotik kullandığınız zaman yeterli beslenmede eğer yeterli probiyotik yoksa doktorunuz onu yazar. Yani antibiyotik kullandıktan sonra bir probiyotik destek gerekebilir. Ama bunu genelde diyetlerden çok iyi bir şekilde alırsınız. Ama o bağırsak 3 ay kendine gelmez. Evet. İyi bakteriler de öldürmüş Ya ama olursunuz. bir şey oluyor yani. Tabii tabii özellikle bazı antibiyotikler bilirsiniz ishal yaparlar. Aldığınız ikinci, üçüncü gün başlar. Ee, hatta antibiyotiğe bağlı çok şiddetli hastalıklar antibiyotik ishalleri vardır. Bir de onun daha kötüsü vardır. Bağırsak duvarının içine kadar giren bazı iltihaplanmalar hmm. yapar ve tehlikelidir. Ee, o durumlardan uzak durmak için antibiyotikleri mutlaka doktor kontrolünde almak lazım. Antibiyotik çünkü iyi kötü ne varsa silip süpürüyor galiba iyi bakterileri öldürüyor ve biz bunun tedavisinde de yine iyi bakteri veya mantarlar veriyoruz. Aynı şekilde <gülüyor> antibiyotik <gülüyor> vermeden. Bazen de antibiyotik verirken hekiminiz aynı zamanda probiyotik bakterileri vermeyi tercih edebilir özel bazı durumlarda. Kendi doktorumuz olmayı da çok severiz ya biz birazcık. Mesela kabızlık ya da ishal ya da bağırsak problemlerinde kendi kendimize şimdi bu hem saşe hem su şeklinde hem tablet olarak probiyotik ilaçlar var. Evet. E, onları da yine doktor kontrolünde mi almak lazım? Şimdi aslında bunları Bunların çoğu Sağlık Bakanlığı onaylı değil. Tarım Bakanlığı değil işte. mi? O evet. farkı evet. bir anlayalım. E, tabii çok kontrollü değildir bunlar ve bunlar gıda additifleri olarak kabul ediyor. Gıda eklentileri yani normal yediğiniz takviye yemeğe katacağınız edici yani. bir takviyedici madde olarak düşünülüyor. Ama işin açıkçası probiyotik kapsülleri genel olarak ihtiyaç yoktur. Bunlar tablet değildir. İç içe geçmiş iki tane kapsülden oluşur. Çünkü probiyotik bakterileri canlı tutabilmek için. Ama onu ancak özel durumlarda vermek gerekir. Kullanımı nasıl şu anda? Şu anda çok yaygın. Herkesin elinde evet. bir probiyotik kapsül var. Buna gerek yok. Bir, gerekliliği doktorunuz. Özellikle kanıta dayalı tıp çalışan bir doktorunuz. Gereklilik var derse kullanın. Ama yoksa biraz evvel bahsetmiş olduğumuz prebiyotik gıdaları... Ve probiyotik gıdaları, kefir, yoğurt diye saydık Beyboza. Bunları alaraktan bu ihtiyacınızı karşılar ve bağırsak bakterilerini dengede tutarsınız. Hmm. Yani iyi kötü bakteri dengesini kurarsınız. Kuramazsanız disbiyozis olur. O zaman alerji, hatta diyabet, beyin hastalıkları, alzheimer, hmm. e, bunun gibi bazı hastalıklar ortaya çıkabiliyor. Bu bağırsak bakterileri arasındaki hmm. dengesizlikten. Onun için o dengeyi çok iyi kurmalıyız. Evet. E, iyi, i̇yi tarafa doğru iyi bakterilerin sayısını arttırmaya çalışmamız gerekecek. Evet kendi kendimize kontrolsüzce bazen böyle alıyoruz probiyotikleri. Özellikle kabızlık şikayetinde. Evet. E, sektörde o kadar çok çeşit var ki fiyat aralıkları da çok anormal. Çok evet bir 300-800 uzman... birçok rakamlar evet. aslında o zaman gerek yok çünkü kabızlıkta probiyotik endikasyonu bir tek huzursuz bağırsak sendromunun kabızlığın önde gittiği tipinde denenebilir. Kabızlıkta normalde probiyotik desteğine ihtiyaç yoktur. Evet çok teşekkür ederiz hocam verdiğiniz her bilgiler için. Ben teşekkür ederim. Ayağınıza <gülüyor> sağlık. Evet sevgili izleyiciler buradaki süremizi de bitiriyoruz. Ekranlarınızın başından hiçbir yere ayrılmayın. Gastroenteroji uzmanı Profesör Doktor Orhan Tarçın bilgilendirdi bizleri. Şimdi de haftanın ortasında birazcık hobiye de vakit ayıralım diyoruz ya programda her şey var. Geri dönüşüm uzmanı Ebru Ener bizimle olacak ve evlerimizde aslında işe yaramaz dediklerimize neler yapabiliriz göreceğiz.